Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SMH Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampında hedef full matematikte çıktığımız yolda. Arkadaşlar medium ikinci testi çözeceğiz türev konusunda Artık çok az bir süre kaldı türevin bitmesine Hemen arkasından integrale geçeceğiz Ve integrali de bitirdikten sonra kitabı bitireceğiz Kampı bitireceğiz ve aYT matematiği bitireceğiz arkadaşlar Bu çok değerli Ayete matematik tabii ki sadece kitapla bitmiş olmayacak Senin kafanda da bitmiş olacak Buna kesinlikle ama kesinlikle söz verebilirim Evet hazırsanız geçelim testimizi çözmeye Hadi bakalım <gülüyor> İkinci videomu testte izledik. İlk sorumuza şöyle bir bakalım. Tabi biraz da yaklaştıralım ki sen de daha net gör soruları. fx fonksiyonu daima azalanmış ve her gerçel sayı için tanımlı bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Pekala. 3 tane bize öncül vermiş. İfadelerinden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle f fonksiyonu sürekli midir acaba? Şimdi daima azalan bir fonksiyon olduğuna göre aklına şunlar gelecektir. Azalmış, azalmış, azalmış. Bunlar gelecek ama şöyle bir fonksiyonda bakın azalmıştır diyebiliriz. Bakın bu da daima azalandır ve her gerçel sayı için de tanımlıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu fonksiyonun daima azalan ve her gerçel sayı için tanımlı olması demek fonksiyonun sürekli olduğu anlamına gelmeyecektir. F2x de daima azalandır demiş. Evet arkadaşlar burada fx fonksiyonumuz azalansa örnek veriyorum fx fonksiyonu eksi x artı 2 fonksiyonu bakın daima azalan bir fonksiyon. Peki ben bunun f2x'in modelini yazsam ne olacak? Eksi 2x artı 2 olacak ve bu fonksiyon da azalan olacak. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. f türev fonksiyonunun real kökleri yoktur demiş. Şimdi f türev fonksiyonunun real kökleri sevgili arkadaşlarım fonksiyon daima azalan olabilir ama daima azalansa türevinin mesela örnek verelim 3. dereceden bir fonksiyon düşünün. Türevini aldınız 2. dereceden bir fonksiyon geldi. Türevinin türev fonksiyonunun delta'sı 0'dan küçük veya eşitse daima azalan oluyordu. E şimdi delta'sının 0'a eşit olduğu durumlarda kökü olacağından burada reel kökleri yok tri ifadesi bizim için yanlıştır. Dolayısıyla yani daima doğru e, değildir diyelim daha doğrusu. Her zaman yanlış olmaz. Dolayısıyla bizim cevabımız yalnız 2 olacaktı doğru cevap C seçeneği. Geçtim 2'ye FX fonksiyonu 3-5 kapalı aralığında pozitif değerliymiş 3-5 aralığında artan bir fonksiyonmuş Buna göre FX'in grafiği bu aralıkta aşağıdakilerden hangisi olabilir Şimdi 3-5 kapalı aralığında pozitif değerli olacak Bir kere bak burada negatif olan değerler var C gitti Burada negatif olan değerler var B de gitti A şıkkına bakıyorum e, Daima artan demişti aralığında artan fonksiyon demişti Bak şurada bir yerde azalmış bu da gitti daha sonrasında şuna bakıyorum arkadaşlarım artmış artmış artmış artmış ama burada sabit bu da gitti. D şıkkına baktığınız zaman artmış artmış artmış. Daha sonra buradan bir sıçrama yaşamış kopmuş ama yine de artmaya devam etmiş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktı. Üçüncü sorumuz için sağ üst taraftayız. Px polinomu polinomunun türevi P türev x olmak üzere px'ten P türev x çıkınca 2x artı 7 kalmış. Arkadaşlarım bakın. Burada derecesi büyük olan fonksiyon Px'dir. Karşı tarafa bakıyorsunuz derecesi 1. Yani polinomun derecesi 1. O halde Px polinomunun da derecesi 1'dir. P türevi x polinomu sabit bir fonksiyondur. O halde Px polinomunun içerisinde %100 2x olacaktır. Bak yazdım 2x artı a. O zaman bunun türevi ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi bundan bunu çıkardığımız takdirde 2x artı a eksi 2 gelecek... Ki bu da 2x artı 7'nin ta kendisiymiş. O halde a eksi 2 kesinlikle 7'dir. Yani a kaçtır arkadaşlar? 9'un ta kendisidir. Şimdi benim px polinomum ne olmuş oldu? 2x artı 9 oldu. p türev x de sevgili arkadaşlar. tabii ki 2 idi. p türev eksi 1 sorulmuş. Ben şurada eksi 1 yerine yazsam da yazmasam da zaten sonuç 2 gelecek. Yani burası 2. p1 de 1'i yerine yazarsanız 2 kere 1 artı 9 dersiniz. Bu da 11 gelir. p1 de 11'miş. 11 de 2'nin toplamı... Denizli seçeneğindeki 13'tür ve bu da bizim cevabımızdır. Devam ediyorum 4'te. Bakın bize bir fx fonksiyonu verilmiş. F türev 1 soruluyor. Şimdi bölüm olarak verildiği için bölümün türevini uygulayabiliriz. Üsttekine birinci alttakine ikinci dersem. Birincinin türevi 4x küp eksi 3x kare artı 2x birin türevi 0 yazmıyorum. Çarpı ikincinin aynısı yani x küp eksi x kare artı x artı 1. Daha sonrasında eksi diyorum. Birincinin aynısı x üzeri 4 eksi x küp artı x kare artı 1 dedim. Bunu birazcık sola taşıyacağım tamamını. Daha sonrasında da ikincinin türevi diyoruz. Yani 3 x kare eksi 2 x artı 1 dediniz. Daha sonrasında bölü alt kısımda ikincinin yani payda kısmının karesi x küp eksi x kare artı x artı 1'in karesi. Şimdi biz x gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlarım? Bakın 1 yazacağız. O halde yazalım. 4'ten 3 çıktı 1 2 eklediniz 3 geldi çarpı 1'den 1 çıktı 0 1 artı 1 2 geldi eksi 1'den 1 çıktı 0 1 artı 1 2 geldi çarpı 3'ten 2 çıktı 1 1 eklediniz 2 geldi bölü alt kısma bakıyorum 1'den 1 çıktı 0 1 artı 1 2 2'nin karesi 4 geldi üst taraf 6'dan 4'ü çıkarırsanız 2 alt kısımda 4'tü zaten 2 bölü 4 ne yapar 1 bölü 2 yapar o halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. Beşinci soruyla. F ve G fonksiyonları x eşittir bir absesi noktada türevliymiş. Ekstradan G1'in sıfır olduğunu, F-1'in sıfırdan farklı olduğunu vermiş. Ve bir de şöyle bir ifade vermiş arkadaşlarım. Bunun eşitte de bu olduğuna göre G türev 1 soruluyor bize. Şimdi G'nin türevi alınmak zorunda olduğu için ve G'nin türevini almak için şuradaki ifadenin türevini almak zorundayım. Buradaki ifadenin türevini alabilmek için de F'nin türevini alman mecburi. O halde alalım. F'in türevinde içeriği aynen yazıyorum. X çarpı GX eksi X çarpı içinin türevi. İçinin türevinde şurada bir çarpımı türevi uygulamak zorundayım. Dolayısıyla X'in türevi 1 çarpı GX artı X çarpı G türev X eksi X'in türevi eksi 1'dir arkadaşlar. Daha sonrasında içinin türevini aldım bitirdim. Eşittir diyorum. Karşı tarafın türevi 2 eksi 2 X dedim. Daha sonrasında G türev 1'i elde edebilmek için burada x gördüğüm yere 1 yazmak zorundayım. F'in türevinde 1 çarpı G1 eksi 1 çarpı 1 çarpı G1 yani yine G1 artı 1 kere G türev 1 ki G türev 1 e, sevgili arkadaşlarım bizden zaten bu, bu isteniyordu. G türev 1 eksi 1 eşittir. 2 eksi 2'den 0 geldi. Şimdi G1'in bize 0 olduğunu vermiş. Bak, burası 0. F türev Bak f türev şurasına geldi Eksi 1 geldi f türev eksi 1 ile alakalı Burada bir yorum vardı sıfırdan farklı demişti Çarpı içerisi g1 G1 neydi sıfırdı zaten G'nin türevinde 1 eksi 1 Eşittir sıfır Şimdi bu çarpımın sonucunun sıfır olabilmesi için Ya burası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak Ama bunun zaten sıfırdan farklı olduğunu Dile getirmiş soru bize O halde burası sıfırdır Yani g türev 1 ancak bencak 1 olursa burası sağlar O halde sevgili arkadaşlarım cevabımız C seçeneği olur deriz 5 tane soru çözdük bu sayfada. Şöyle sayfaya da uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu ve düzenlidir. Diyelim ve geçelim bir diğer sayfamıza. Sayfa numarası 163. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Aşağıda fx fonksiyonu parabolünün grafiği verilmiş. Pekala bu bir parabol. F türe 3 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu parabolün denklemini tabii ki yazabilirim. Bu parabolün denklemini nasıl yazacağız? Köklerini biliyoruz eksi 2 ile 4. O halde bizim parabolümüz a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 biçimde bir paraboldür fx diyelim a'yı bulabilmek adına 0 yerine yazınca eksi 8'den geçeceğini biliyoruz o halde f0 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 4 eşittir eksi 8 dedim eksi 8 a eşittir eksi 8 geldiğine göre a kaçmış 1'miş o halde benim fx parabolüm neymiş arkadaşlarım fx eşittir x artı 2 çarpı x eksi 4'müş. çünkü buradaki a 1 bulduk Pekala bunu içeri dağıtırsanız x kare eksi 2x eksi 8'i yakalarsınız. Artık f'in türevinde 3'ü sorduğu için bunun türevini alacağız ve yerine 3 yazacağız. F türev x eşittir 2x eksi 2. 3'ü yerine yazarsanız 2 kere 3 eksi 2'den doğru cevabınız 4 gelecektir. O halde cevap yine Ceyhan seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Altıncı soruyu çözdük geçtik 7'ye. F 2x eksi 1 2x artı 4 artı x çarpı hx'miş. Ekstradan h türev 1 4 ve h 1 de 5 olarak verilmiş f türev 1 soruluyor bize. Öncelikle f'in türevi sorulduğu için bunun türevini alacağız mecbur. f'in türevinde 2x 1 dedim çarpı içinin türevi eşittir. 2x artı 4'ün türevi 2 artı şurada bir çarpımı türevi uygulamak zorundayız. x'in türevi 1 çarpı hx 1 yazmadım. Artı x çarpı h türev x dedim. Daha sonrasında f türev 1 istendiği için ben x gördüğüm yeri ancak 1 yazarsam burası 1 gelir. O halde f'in türevinde 1 diyorum. x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Çarpı 2 eşittir. 2 artı h1 artı 1 kere h türev 1. O 1 kere yazmadım. Şimdi h1 kaçtı arkadaşlarım? Bakın vermiş burada 5. h türev 1 de 4 4'müş. Şurası da 4. O zaman 2 ile 2 artı 5 artı 4 kaç yapar? Onu bulacağız. 2 artı 5 7. 7'ye 4 eklediniz. 11 geldi. F türev 1 çarpı 2 eşittir 11 ise Tabii ki burada f türev 1 11 bölü 2'nin ta kendisidir. Yani cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Arka arkaya 4 sorumda cevabı C geldi. 8. sorumuz. Fx eşittir x kare artı 6x artı 8 parabolünün 2x8y artı 4 eşit 0 doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi hangisidir? Şimdi şöyle diyeceğiz bir tane parabolümüz var ve bir tane de doğrumuz var. Bu doğru bu parabole sevgili arkadaşlarım kesmiyor. Dışarıda diyelim veya dışarıda olmasa bile yani şöyle olsa bile hiç fark etmez. Bu parabolün bir tane teğeti var diyor. Bu teğet buradaki doğruya paralelmiş arkadaşlarım. Ve işte bunun denklemi isteniyor. Şunun denklemi. Bunun denklemi neymiş? 2x8 y artı 4 eşittir 0'mış. Yalnız ben burada y'yi yalnız bırakmak isterim. y yalnız bırakırsanız sevgili arkadaşlar y eşittir 2x artı 4 gelir. Artık bunun eğiminin 2 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bunun eğimi 2 ise bu da buna paralel olduğu için bunun da eğimi 2'dir. Şimdi o zaman şu soruyu sormam gerekiyor benim. Şu parabole hangi noktadan çektiğim teğetin eğimi 2'dir diye sormam gerekiyor. Hadi bulalım. Öncelikle bunu yapmak için f'in türevine ihtiyacım var. f'in türevinde x eşittir 2x artı 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu eğime yani 2'ye eşitlemem gerekiyor. O halde buradan 2x eşittir eksi 4 gelecektir ve x eşittir eksi 2 gelecektir. Yani buradaki noktanın. Bu noktanın apsisi eksi 2'ymiş. Peki şimdi ordinatını bulacağız. Ordinatını bulmak için de tabi ki buradaki eksi 2'yi gidip şunu da yerine yazmamız gerekiyor. Bakın bunda değil bunda yerine yazacaksınız. Çünkü bu nokta bu doğrunun üzerinde değil arkadaşlar. Bunun üzerinde. O halde eksi 2 yerine yazarsam 4, 6 kere eksi 2, eksi 12 gelir. Artı bir de 8'imiz var eşittirine geldi 0. Yani eksi 2'ye 0 noktasıymış. Artık şunu yazacağım. Eğimi biliyorum, noktayı biliyorum. Noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Nasıl bulunuyordu? Y'den sıfırı çıkarıyorduk. Eşittir diyoruz. Eğim çarpı x'ten de eksi 2'yi çıkarıyoruz. Yani x artı 2 oluyor. Böylelikle y eşittir 2x artı 4 geliyor sevgili arkadaşlarım. Benim doğru. Bu da nerede verilmiş? 2x artı 4. Bakın b seçeneğinde verilmiş. O halde 8. sorumuzun cevabı b eşit olacaktı. Devam ediyorum 9'dan Aşağıda y eşittir fx eğrisinin x eşittir 2 apsis noktasındaki teğeti verilmiş arkadaşlarım. Buna göre... Bir de gx fonksiyonumuz var. Bu da x kare artı bx çarpı fx'miş. Pekala fonksiyonun x eşittir 2 apsis noktasındaki teğetinin etinin Yani g Yani g türev 2 sorulmuş arkadaşlar bize. G'nin türevini bulmak için tabi ki bunun türevini el alacağız. g türev x eşittir. Çarpımlı türevi uygulayacağım. Yani önce buranın türevi 2x artı b çarpı fx. Daha sonrasında artı x kare artı bx'i sabit yazacağım. Çarpı f türev x diyeceğim. Burada g türev 1, 2 sorulduğu için bize x gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. G'nin türevinde 2 eşittir. 2 kere 2 4 yapar bakın. B artı 4 geldi. Çarpı f2 artı 2'nin karesi 4 artı 2b geldi burası. Çarpı f türev 2. Şimdi bana neler lazım ona bir bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. F2, f2 kaçmış bakın. 2'ye 1'e gitmiş. Dolayısıyla burası 1'dir diyeceğim. Burayı görmezden gelebilirim çünkü zaten 1'di. F türev 2 gerekiyor. F türev 2'yi bulmak için de... Bakın şu doğrunun eğimi lazım bize. Çünkü iki noktasından çekilen teğetin eğimi demektir. Şurası kaç birim? 1. Burası kaç birim? 2. O zaman eğim 1 bölü 2'dir ama azalan olduğu için... ...eksi 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Bakın şurası da eksi 1 bölü 2. Şimdi b artı, 4, b artı 4... ...artı 4 artı 2b ile... ...eksi 1 bölü 2'yi çarpacağım ya. Şuraya eksi yapayım. Çarpı 1 bölü 2 diyelim. Yani bölü 2 diyelim. Bakın bu da b artı 4... Şunu 2'ye bölerseniz eksi 2 artı b gelir. Eksi b gelir özür dilerim. Eksi içeri dağıtıyoruz çünkü. Eksi b gelir. Artı b ile eksi b gider. 4'den 2'yi çıkarınca cevap 2 gelir. Buradaki bizim çeldiricimiz nedir? Bu soruya bir işaret koyun. Buradaki bizim çeldiricimiz seni şurada yanıltacak olan b'ler. Ya ben bu b'leri nereden bulacağım diye bir kuşkuya düştüğün an zaten soruyu çözemezsin. Devam edeceksin soruyu çözmeye. Sonuç olarak sana bunları vermiş ve sen de doğru yolda ilerliyorsan illa sorunun cevabı çıkacaktır. Meraklanma. B'yi bir yerden bulacaksındır veya zaten burada olduğu gibi birbirini götürüyordur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda çözdük. İşaret koymayı unutmayın. Onuncu sorumuzdayız arkadaşlarım. A ve B noktalarından hızları 3 ve 2 km bölü saat olan iki hareketli Belirtilen yönlerde sabit hızla aynı anda harekete başlamışlar. Bakın A noktasından buradaki harekette 3 km bölü saat... B noktasından buradaki harekette 2 km bölü saat hızla yola başlamış. AB'nin BC'ye dik olduğu bilgisi verilmiş. AB'nin 13 km olduğunu biliyoruz. Bakın burası 13 km'ymiş. Pekala. Buna göre iki araç arasındaki uzaklık en az kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi iki araç arasındaki uzaklığın en az olduğu durum varsayalım ki şurası olsun. Tamam. Yani bu araç buradayken, bu araç buradayken aralarındaki uzaklık en az olmuş olsun. İki araç da buraya T sürede geleceği için... Bakın ben buraya 3T demek zorundayım. Buraya 2T demek zorundayım. Neden? Çünkü bunun hızı 3, bunun hızı 2 ise T sürede bu 3T kadar, bu da 2T kadar yol alır. Peki burası 3T ise şuraya ne kalır? 13-3T kalacaktır. Doğru mu? Pekala. Artık 13-3T'yi biliyoruz. 2T'yi biliyoruz. Arasındaki uzaklık içinde artık Pisagor uygulayabilirim tabii ki. O halde uygulayalım Pisagor'u. Şunun karesi 4T kare. Artı şunun karesi de 13 eksi 3 t'nin karesi diyeceğim. Buradan bunun karekökünü aldığım takdirde ben buradaki uzunluğu bulmuş olurum. Artık uzunluk fonksiyonumuz bu. Ve ben bunun türevini alıp sıfırı eşlediğim takdirde bunu en küçük yapan t'yi bulmuş olurum. Hadi yapalım. Bunların türevini alırken ne yapıyorduk? İçinin türevi yani 8 t artı şimdi şu kısmı türevini alıyorum bakın 2'yi başa attım 13 eksi 3 t dedim. Şöyle yapalım. 13-3t çarpı içinin türevi eksi 3'tü. Eksi 3 çarpmak yerine şurayı eksi 6 yapmakta fayda var. İşlem kalabalığına engellemeye çalışalım. Bölü 2 çarpı fonksiyonu kendisi buraya bıla bıla diyebilirsin. Neden? Çünkü buradan kök gelmeyecek zaten. Eşittir 0 dedim. Şimdi şu kısmı 0 eşitlemem gerekiyor. Bakın eksi 6 ile eksi 3t'yi çarptığın zaman 18t gelir. 8t de buraya eklerseniz tabii ki 26t yapacaktır. 26 t eksi 6 kere 13 sevgili arkadaşlar 78 yapar eşitledim sıfıra t buradan kaç gelir tabii ki sevgili arkadaşlar 3 gelecektir t 3'müş t 3 ise uzaklık fonksiyonumuz bizim buydu ben bu t'yi alacağım burada yerine yazacağım hadi yazalım 4 çarpı 3'ün karesi 9 artı 13'ten 3 kere 3 9'u çıkardığımız 4 4'ün karesi 16 yapar 4 kere 9 36 16'da 52 yapar. Cevabımız kök 52 olacakmış. Kök de 4 kere 13 olduğu için cevap 2 kök 13'dür. Yani burada cevabımız eşit olacaktı diyebiliriz. Evet tatlı ve güzel bir soruydu. Uygulaması güzel olan bir maksimum minimum problemiydi ve bu soruyu da böylelikle çözmüş olduk. Arkadaşlarım benim bakmayın böyle 19-20 dakikada çözdüğüme. Siz çünkü ben anlatıyorum. Anlattığım içinde biraz tabi yavaş olmak yani nasıl diyeyim yavaşlatıyor bu beni. Emin olun sizler e, konuya artık daha hakim olduğunuz için e, sizler kalem alıp sessiz bir ortamda sadece sorulara odaklanarak, içinizden okuyarak, içinizden çözerek çözdüğünüz takdirde bu soru, bu soruları siz 15 dakikada bile çözebilirsiniz. Hadi velev ki 20 dakika sürdü, velev ki 25 dakika sürdü. de zaten sürenizin bol olduğunu biliyorsunuz merak etmeyin. Benim size tek tavsiyem soruları hızlı çözmeye lütfen çalışmayın. Soruları doğru çözmeye çalışın. Tamam tek tavsiyem de acizane tavsiyem budur. O halde sonraki videolarımızda görüşürüz. Large testte görüşürüz. O videoda sevgili arkadaşlarım ee, lütfen videoyu aç ve benimle beraber çöz. Buradaki gibi durdurup durdurup çözmeye çalışma. Large testi tamamen benimle beraber beni dinleyerek çöz. Sana bunu tavsiye ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutma.